Olayı bak. Eee, Trabzonspor'a Abi abi ya. Ya, ya, ya. ya on, on de, o. Çok, o. Çok, çok çok oluyor Ama biliyor musun? Ya ağlayacağım Hayır burada. Haydi yolcular. Haydi da Karıya yol absarıda. Ona Eymer var ya. Eğer kız kız böyle böyle ha. Hadi da gardırol. Saçısı güzel. Evet Mehmet abi Merhaba. Merhaba kardeşim. Haydi yolcular. Haydi yolcular. Çavuş. Görecek ya. Selamla gideceğiz Şöyle. Seni profesyonel çektim Allah. Çalışın çağıralım kapalı işler var. Cener'de ha? Akıllı ayakkabı. Gözlerini görüyor musun? Ama biz. olur. Bir daha ya ya da. da. da. afiyet olsun. Beraber Buyurun. Afiyet olsun. Sağ Bunu ya şimdi. Beğil. Beğil. Bir yerde ben oynadım ama. Nerede oynadın? Beni çek beni. Ben anamıyorum. Beni çekiyorum. Lan bu köyün delisi var burada. Çek şunu çek çek. Rahatlasın. <gülüyor> Allah, <şimdilik. gülüyor> çek çek. Çekiyorum. Çek çek <gülüyor> İsmeda konuş İsmeda. Konuş. nerede konuşuyordun. Onu konuş. Sahip değil orada. Argo kelime yok. Orda, Hayır, argo argo değil. Sahip Oraya gitti <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kim o? Kobra gibi Kim o? Çalış, küfür etme ya. Çalış, küfür etme Burada, ahşe, Burada kim koyar abi? Bir Alet abi, bir yol koyar başka kim koyacak? Hayır. Ne oluyor abi? Hayt! Bir tane arası var Karana! Şşt! Ne indi, altı bir metre. Çankıda yapalım. Buyurun. buyurun. Az mı oldu? Sabah Bayağı günü. Bayağı geldik abi Bir saat geldik. Üç kemete gelmiş. Üç Ne yaptın? Ne yaptın? Aşkısın ya, 8 numara çıktı ya. Sen ağırlıyız, ağırlıyız, ağırlıyız. Niye İşte bu bir standıdan. Allah'a seyiriz. Ben bir kez de bir öğrenmedim. Anne gittim. Bir tane kitap verdi bana. Bahat'ın, bahat'ın, <gülüyor> şey, sevgiler. Yardıklarım. Yardıklarım, şey, yardıklarım. Yardıklarım, Şimdi gözlerine hep dalgayı Bir resim çekilir bunda işte. Arkadan bulamadık. Geçen de son... köpeği var mı diyenler? Yok yok. Tamam, de tamam. en son şey var geldi. Ersin Korkut yok mu? O yerde. Ben onunla resim çekildim. Ben bekleseyim. Sen benim bir ben, yere ben. mı? Hangi günlüğün üstü? Tamam. Azim Uğuzarı, Ali Kanabası, Yavşar, Kanabası'nın kaşosu, Yavşar Genel. <gülüyor> Al o, ben onları, baba lan. Şişt, ben onları, abi. Ben, koruma <gülüyor> girmiyorum. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Abi gelmiyor. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu an nasıl kadır? Bu sefer o başka kapandı. Sonra yolu sen de gel. Şimdi onlar da yürüyor. Bu sefer de öresine. Aa